Lütfi bugün geldim buraya. Refik bugün elinde Lütfi. Lütfi. Rakamlar gitgide düşüyor arkadaşlar ama bir öneri almıştım buraya. Hani aldığınız yere giderseniz belki mutlu olabilirsiniz dediler. Ben şöyle şu köşeye bir gideyim. Oraya da bir sorayım. Bunun bit pazarındaki ederi nedir hocam? Noktasınıceğiz. Bak o gün aldığım videoda biliyorsun daha çekmeceden çıkarmadım. Bir de dün şarj ettim, getirdim buraya. Arkadaşlar selamlar. Bildiğiniz gibi 5 ay önce Bit Pazarı'na Ozan'la birlikte gelip en güzel telefonu kim alacak challenge'ını yapmıştık. Ama bayağı heyecanlı girdim videoya. Çok heyecanlıyım. Şimdi bak bu challenge bitmedi. Cihazları tekrar aldık, geriye geldik. Bit Pazarı'ndeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu challenge'da şu bu çarşıyı dolaşacağız, her tarafa geleceğiz ve bu 2500 TL ile en iyi telefonu kim alacak bunu kapıştıracağız. Ben alacağım. Bu telefonları 2500 TL'ye almıştık. Şimdi bir daha satmayı deneyeceğiz. Ben kazanacağım bu sefer yine. Göreceğiz bak. Söyleyeyim yani. iPhone kaybetmez abi. Ben seriden esnaf dolaşmaya Hadi başlıyorum. Bakalım. Önce Lütfi gezecek, bir deneyecek şansını. Bakalım kaç liraya satacak. Sonra da ben gezeceğim. Artık aralarda böyle onları karıştırırız. Hadi. Bakalım neler olacak. Abi ben seviyorum. Bence benim istediğim bu dükkanda. <gülüyor> Tam kolay gelsin. Tekrar <gülüyor> hayırlı işler. Hoş bulduk. Şimdi geçen gün burada video çekmiştik. Ben bu telefonu aldım. Şimdi bu telefonu da satmaya geldi. Bunun bit pazarındaki ederi nedir hocam? Noktasınıceğiz. <gülüyor> Bak o gün aldığım videoda biliyorsun daha çekmeceden çıkarmadım. Bir de dün şarj ettim, getirdim buraya. İşte bunun büyük ihtimal pili de ölmüş olabilir yok. beklediği için. Onda düşeriz. Aslında bir rakam var mı? 2000 lira civarı. 2000 lira civarı. Şarj aleti falan hiçbir şey yok. Kaybettim onları. İşte benden alsaydın garantisi verdim, şarj da veriyordum. Bunun da garantisi benim. Hadi bak. Bunun da garantisi sensin. Oldu anlaştık şimdi. Ben bunu senden kaça alırım? 40 kılıf, Garan... kılıf da benden hediye. İşte bu. Aradım, aradığım müşteri bu. Ben bunu senden 2100 liraya alırım. Ha. Garantisi sen sen. Şimdi garantisi ben vereceğim de başına bir şey geldiğini tamirden anlarım. Garantisi ben değilsem. <gülüyor> 2000 liraya alırım. Fazla zarar ettirmeyiz. Bizim Çankaya'nın özelliği bu. Birkaç dükkan daha gezeyim. Yine gelceğin yer burası. Ben yine bir gez. Hı -hı. Sonra gel bir Külçü, kahve içelim. Küçük dükkan diyorum. E tabi. İyi e, tamam anlaştık. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. iyi bak kendin. Yani. Sağ olasın. Arkadaşlar en sevdiğim videolardan bir tanesi. Çünkü pazarlık yapmayı çok seviyorum. Şu anda da pazarlık yapabileceğim en iyi yerdeyim. Şöyle sırayla bir gezelim. Bu telefonu 2500 almıştım ama 3000 liraya satma planım var. Bakın 100 lira bile üstüne satsak kâr Gel. Hayırlı işler. Olay çıkarmaya geldim. 2500 liraya iPhone 11 Pro. Var mı? Var. Alayım, vereyim. Hadi. Çalışmıyor mu? Olsun, onu değil, kasası Çal bile para eder <gülüyor> ama. Kasasını vereyim, çalışmasın. Kasasını alırım. Verisin. Alayım, vereyim. Alayım, vereyim. Hadi. Bunu satmak istiyorum sana. Alalım. iPhone 8 Plus aldım. Alalım. Alayım, vereyim. vereyim. Alayım, vereyim. Ne kadar alırsın? Sen ne kadar istiyorsun? 3000 lira. Alalım senden. 2000 liraya alayım ben senden. Bunu. 2000 çok az abi. Var 3000 alıyorsan al abi. 2000 olmaz. Senden Biliyor 2000 mi? liraya aldım. Sen ne olmuyor abi? Üzüyorsun beni. Canın sağ olsun. Görüşürüz. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi yepyeni bir dükkan, yepyeni bir soluk. Bu sefer 2000'den fazlaya satarsa Allah bereket versin. Hadi girelim. Şimdi abi telefonumu satacağım. Tamam. Doğru adresliyim diye düşünüyorum. Yani adresi benim söylememe gerek yok. Doğru. Ne Abi sen ne verirsin ya? Cihaz senin ya. İşte Muhakkak bir ihtiyacım var. Ben 2,5 aldım öyle söyleyeyim. 1700-1800 kurtarır mısın 1700 Hiç kurtarmaz abi. Ben, bize olan itimadınızdan ötürü bu cihazı hı hı. birkaç arkadaşa daha Gezdirin, tamam. fiyat analizinizi yapın, tamam. ben inen ki sizi memnun edeceğim. Ne gerekiyorsa yapacağım. Ben bu işi burada bitireceğimizi düşünüyordum, bitmedi. Abi beni yine dolaştıracağım bu sıcakta, canım Abi, sağ olsun. Hiç sıkıntı değil, Eyvallah. gelirsin. Tamam. Kahimizi kahvemizi içersin. Biz gereken abi. ne varsa yaparız. Tamam, sağ olun. Tamam. Tamam. Tamam. Tamamdır, hoşçakalın. Sağ olun. Rakamlar gitgide düşüyor arkadaşlar, ama bir öneri almıştım buraya. Hani aldığınız yere giderseniz belki mutlu olabilirsiniz dediler. Ben şöyle şu köşeye bir gideyim, oraya da bir sorayım. Hayırlı hoş, hoş, hoş bulduk, Kolay hayırlısı. gelsin. Burada kötü bir anımız vardı, iyi sağlısanızdır. Cihaz, o videodaki cihaz. Biliyorsun bize 2900'e geldi o gün. Aldığım parayı satsam benim için kâfi, öyle söyleyeyim. Ne kadar alırsın? Yani şu anda benim bunu alabileceğim maksimum bin lira. Bin lira mı? Abi ne bunu parçalayıp satsam 1000 liradan fazla eder ya. Bu dükkanda bir şey var arkadaşlar. Gerçekte her geldiğimde üzülüyorum burada ben. Niye böyle oluyor? Yani bir şey hemen 1000 liraya alabiliriz. Boş kutuyu koysan 300 liraya satarım zaten. Yani 1000 lira. <gülüyor> Çok itopik bir şey oldu. Tamam abi sen al, parçala sat. Ben al, parçala sat. 2500 ailesi olsun diyelim. Allah razı olsun, sağ olasın. Ben parçalayıp getireyim sana. Bunu tamirciye vereceğiz. Gene mi olmaz? Ver, ben kendim ver. parçalarım. Parçalarım. <gülüyor> parça parça getireyim. Tamam getir, Ne kadar şey veririz adasın? Yine bir uçağa gider öyle. Anlaşamıyoruz yok. Ben gidiyorum var mısın? Şey Seyirde. Kendine iyi bak. Eyvallah. Teşekkür ederim. Takip ediyorum seni. Çok iyisin Eyvallah. bu işte biliyorum varısın. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkürler. Görüşmeler. Hayırlı işler. Görüşürüz. İttifata aldık ama istediğimizi alamadık. Şuraya. Şuraya bir girelim. Bu arada buraya Lütfi de girmiş olabilir. Hayırlı işler. Onlar seviyor ya. Hayırlı işler. Geldiğimizi ya. mi duydun? Hoş bulduk. Geçen video bayağı, bayağı işte böyle flashback <gülüyor> lazım buraya yani. Dükkanımız burası arkadaşlar. Merhaba Selamünaleyküm. Hoş, Hoş Yeni abi usul böyle maalesef. Evet. Ki. Bir arkadaşla yarışma içerisindeyiz. Benim 2500 lira para var cebimde. Bit pazarında alabileceğim en iyi telefonu almaya çalışıyorum. 2500 lirayı öncelikle şunu söyleyeyim. Evet. Lütfi bugün geldim buraya? Refik bugün Lütfi. Şey. Ben de Evet. O arkadaşımız elinde bir Poco X3 ile dolaşıyor. Çarşıda ne şekilde satar bilemem. Evet. Ona biz fiyatımızı sunduk. O kardeşimiz de herhalde çok beğenmedi. Aldığımız her şeyden evet. bir şeyler kazanmazsak, bu arkadaşların hiçbirisinin Aynen. parasını ödeyemeyiz. 3000. Tertemiz. 2009 Siz şu anda bu cihazı satabileceğiniz maksimum rakam, belki sizi üzeceğim söylemimle 2000 lira. Muhtemelen bunu aldığınız yerle bir samimiyetiniz vardı O arkadaşımız size çok daha iyi, cezbedici bir fiyat verir. Devam edelim. Ben şunu bir satayım, Gene bir uğrarım size videodan sonra. Teşekkür ediyoruz, ayaklarınıza Eyvallah. Sağ olun, sağ olun. üzere. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi artık son ümidim burası, 2000 liraya kadar bir fiyat aldım arkadaşlar. Ama bir de aldığım yere alettendir, geleyim sorayım. Yasir ile bir alışverişimiz var günün sonunda. Bir girip sormak, alettendir zaten söyledik geliyoruz diye haberi var kendisini. Yasir'im tekrar ayıdışlar. Evet, Mevzu bu, benden aldım. aldım. Başka var mı böyle telefon, telif? Böyle, telekom, böyle olduğu zaman biz genelde şarj soketinin içine bakıyoruz. Tamam. Kullanılıp oradan belli oluyor. Peki var mı bir şey? Hiçbir şey yok, tertemiz, sıfır. Bizden aldığın için biz seni mağdur etmeyiz. O zamanki koşullarda 2.5 liraya verdiysek 2000 liraya lir verdiler Yasir. Ben direkt sana geldim. Ooo. Evet. Kaça alalım senden? Sen de 2100 ver. Ben hiç dolaşmayayım bir daha. Bir tamam o zaman Teyze şöyle dışı. yapalım. Ben hep yaparım böyle sevdiğim müşterilerim girirse bakarım insan, güzel bir insansa. Mesela herkes 2100 verdiyse ben sana 2100 veririm. Ayyeten telefona kırılıp kırılmaz hediye ederim. Tamam bana 2150'ye gelmiş gibi bir, bir şey, bir şey oldu. olacak. Aynen. aynen. O zaman Genelde böyle yapıyoruz biz. Yasir Hayırlı olsun. Sağ olasın. Niyasir son kontrollerini de yaptı. Yaptım. Sıkıntı yok. Hiç problem yok. Zaten senden hmm. aldım. Cezayi hiç kullanmadım. Eşkiciktik tamam. artık, artık. Para? Para tabii ki dedi. Hayırını gör. Eyvah güle güle var. harca. Lass. Sözümü yemeyeyim. Evet. Bir kırılmaz çekecektik ya evet. de. sana çekeyim. Yok ben istemiyorum. Ecemin telefonunda hep videolarda yazık oluyor Ece. Gel bu kıyafı sana yapalım. Valla. <Gülüyor> Gönder. <Gülüyor> Buyurun. Zaten patates olmuş. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi Eceğim tamam ya senin telefonun takıldı yeter. Ozan'ın işi bittiyse ben bir yerde oturacağım her zaman olduğu gibi çay içeceğim arkadaşlar. Ozan'ı bekleyeceğim. Bakalım tamam. o ne kadar kar etmiş, etmemiş göreceğiz. Ya bir çay ısmarlarsız tabii ki de. Tamam hadi tabii bakalım. Evet böyle bir ortam var burada arkadaşlar. Yürüyen Düğün Salonu. Bak. Adam mutlu ya. Mutlu. Evet arkadaşlar, geldik aldığımız yere, evet. hoş bulduk. karlı bir alışveriş yapmaya geldim. Cihazı biliyorsun, senden almıştık zaten. Burayı gezdim, çok iyi teklifler var. Ama içime sinmedi, neden biliyor musun? Çünkü senin bir kaydın var bizde. Dedin ki, aldığın paraya getir, tamam. istediğin zaman geriye alırım aynı fiyattan. Tamam. Dedi. dediyse tamam. alırız, 1.30'a aldık. 2006, 2550 liraya ver çünkü neden biliyor musun bir şey söyleyeceğim Söyle. bir bölme Lütfi daha yüksek fiyata satmış aldığından o yüzden benim 2550'ye satmam lazım ki bu yarışı kazanayım Aa. 2550 diyelim 50 lira benim hatırım için çünkü bir yarışmayı kazanmam lazım yani önemli benim için o yüzden rica ediyorum sana. biz tamam. senden sonra ticaret yaparız alışveriş yaparız peki alalım 2550 ailesi olsun tamam alalım yani. canım alalım. eyvallah sağ ol tamam. teşekkür ederim Allah razı <gülüyor> 5 4 sana okey Elveda parada. Eyvallah. Dezenfektanın var mı? Tokalaştık ama. Var, var, var. Dezenfektan var, var. alalım, dezenfektan var. ikramı alalım. Allah razı olsun. Nefektiniz? Sen de cihazından hayır gör. Senin cihaz zaten özlemişsindir. 5 aydır ayrıydınız. Aynen öyle. 5 ay sonra Özel geri geldi. geldi i̇şte helal mal böyle bir şey arkadaşlar. Çıktığı yere geri dönüyor. Biz Aynen. kaçalım. Görüşmek Eyvallah. üzere. Eyvallah, görüşürüz. Evet dostlar alışverişler tamamlandı. Evet, ben aşırı mutluyum. Çok keyif aldığım bir alışveriş yaptım. Yani böyle kazandığım mı var ya ya da bir şeyi ucuza aldım mı acayip mutlu oluyorum. Şu ben, an o anlardan tam bir tanesinin içindeyim. Bence ben de bir Android ci zarar etmedim ya. Kaç liraya sattın? 2000 liraya sattım. 500 lira zararım var ama bayağı yere girdim. 1000 lira evet. veren oldu. Ama Değil bu var. kardeşin kaç Altı. liraya sattı biliyor musun? 2550 lira arkadaşlar. Biliyordum kaç paraya sattığını Gördüm ben az önce. Sen tebrik ediyorum. Ya bu challenge'ı sen kazandın ama ben de %30 kazandım sayıdır. Evet. Bir dahaki challenge'ımız ne olsun? Yorumlarda evet. sizlerden bekliyoruz arkadaşlar. Paralar burada. Duruyor. Aynen. Bir daha geliriz. Başka bir yere gideriz. Mesela deyin ki en ucuza şunu almaya çalışın şu kadar parayla. Yorumlara yazın arkadaşlar. Biz de gidelim. En çok istenen şeyi başka bir videoda Deneyelim. Bir şey mesela 2000 lirayı almaya çalışalım. Mütfile ayrılıp tabii. Ben yine kazanırım muhtemelen ama bir deneyelim şansını. belli olmaz. Hadi arkadaşlar görüşürüz. iyi bakın. Desteklerinizi esirgemeyin bizden. Görüşürüz.